Sen gittikten sonra her bir tarafım kesik ve yara doldu. Sen gittikten sonra her tarafım perişan oldu. Sen gittikten sonra hayatın anlamı kalmadı. Hayatın anlamı kalmadı. Sen gittikten sonra her gün bir şey şekilde anlamını kaybetti annem. Önce sessiz olmayı denedim odamın içinde, Sonra sensiz olmayı. Ama başaramadım belki de. Geceleyin kafamı yastığa koydum da. Yatamıyorum be anne Geceleri üşüyorum Senin mezar taşı soğuk mu Benim kalbim gibi Benim kalbim gibi Çok kolay değil anne yaşamak Bu acıyı kaldırmak çok kolay değil belki bizim için Ama Ama artık elin, elin, elim elim Elim ayaklarım tutmuyor Elim ayaklarım tutmuyor Elim ayaklarım tutmuyor Ne kadar da alışamazsam da Hayatın gerçeklerine, insanların 200 insanların yüzlerine karşı alıştım anne bu sözlere, alıştım bu sözlere. Geceleri yatamıyorum anne, üşüyorum. Seninle mezar taşın bu kadar soğuk mu anne. Benim kalbim gibi, senin mezarın taşlardan bu soğuk anne. Mezar taşından mı soğuk. Artık yoksun işte, alışmam gerek.